Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle birlikte ee, 11 yaşındaki izleyeceğim Arda ile beraber PUBG'nize hoşgeldin Arda. Hoşbulduk abi. 11 mi 12 idi kanka? Hangisiydi? Ya, 11. <gülüyor> <gülüyor> ben size takip edeyim tamam Atla. Bak bu oyunu ilk ona evirelim yeter. Girmesek de sıkıntıydı zaten. Ama ilk başa evirelim yeter işte. Şu mobatraya attırım çünkü adam gelecek. Kes falan atarsak. Okey. Okay. Hadi bakalım. Senin o da vlog'u izlemişsin değil mi? Ondan diyorsun montörün niye kuş şey diye. Ben sadece YouTube videolarını izliyorum yalnız. Yemin Vallahi et. Allah bak. Sen var Kral's'ın. Bildirim bildirim <gülüyor> geliyor direkt uçuyorum. Bakalım ne yapmışsın. Başka izlediğin YouTuber var mı? Başka izlediğim kim var? Sen varsın. Enes Batur var, o da arada sırada. Rainman var. Hmm. En çok seni izliyorum ya. Bir de PUBG. Sen Kral's'ın ya. Seni izliyorum bir de PUBG oynuyorum. <gülüyor> Tamam beraber PUBG'deydi işte. Bunları atıyordun işte. Yok abi gel PUBG'ye atalım ya. Zaman olmadığı için işte okul var ya ondan dolayı işte. Aynen. Bir eleşe biraz şey ya çok çok yorucu. Günde 8 saat ders. Sonra evde tekrar mekar derken gün bitiyor. Dediğim alalım. Dediğim gibi adam gelmiyor buraya Ben Viken'de bu burada sadece e, o bug var ya book, o, o, o kadar geldim başka bir şey bilmiyorum Ya ben Viken'de o bug'u yapamıyorum galiba kaldırdılar ben dün çok denedim Sen de videoyu izledin mi? <gülüyor> i̇zledim abi izledim vallahi. <gülüyor> Komik değil mi? <gülüyor> Komik değil yani. Yapamadım çıldırdım ya var ya harbiden 30 kere denedim abi, ya Orada random attım da 3 yelek buldum 3 ciddi mi? Sana vereyim istersen Yok yaskın değil de bir benim zoommam um lazım ya zoom bende ben 4x buldum <gülüyor> bende 2x var da bir de bana m4 falan lazım ben, ben gel ben sana vereyim mi 4x vereyim aa dur sky buldum sky buldum bekle Şunu alabiliyoruz tamam okey tamam mis sen şu an de okuyorsun değil evet. mi evet şu ben ne şu ben 6c 6c Ay. Vay be, 6'ya giderken zamanı çok güzeldi ya. 7'de 8'de bok gibi oldu. Benim niye güzel değil? <gülüyor> benim şu an zamanım ki 7'im. Niye? Biliyim, tane gıcık hoca var sen. Hepsi gıcık aslında. İşler hocalar duymaz. Yok be. <gülüyor> İzlemezler ki imkânı gözük. Harbuki onluyor aslında hepsi ama. ben ya. Gel sana yeleği vereyim istesin senin bir şeyin yok. Tamam gel, ver benim hapiden yeleğim. Var da yani iyi değil. Al ya aldın sağ. Ne attın lan? Ha şu atmışsın duruyor. Gel seni de burada gel. Ama birle ver buymiş. Ama yazıkım çok maalesef siz de oynuyoruz. Arkadaş arkadaşlar arkadan biraz ses kıyorsunuz kusura bakmayın evde çok kişi var. Burak abi sen nerelisin? Kara bittim sen. Kara bittim ben ağrılıyım. Ağrı. Ağrı doğuda mı yoksa yani yukarı tarafta mı yoksa ha, ağrı aşağıda mı aşağıda. Doğuda. Ama Akdeniz yakın değil mi yani doğu olarak? Alakası yok abi doğuda nasıl anlatayım sana? Aa, ağrı sey sey ağrı sınır değil mi sınır? Ağrı. Ee, Gürcü sana yakın işte. Aynen. Van. Hani tam. Ağrı'da gittin mi hiç? Ağrı'da. Çıkamazsın zaten gördün mü? Ağrı'da ne çok gördüm yakından çok gördüm. Çok mu büyük abi de? Ben e, bayağı yukarıda Zaten bulutları aşıyor. Hmm, oraya gidebilen yok diye biliyorum ben, ben ya. Ben dedemle ya dedemle bayağı eskiden ama ben 5-6 yaşındayken eteğine falan çıkmışız babamla. Bizim oraya çıkmak, oranın zirvesine çıkmak çok zor biliyor musun? Niye biliyor musun? Oksijenden falan yani nefes alamaz evet. Ciğerlerin patlar böyle. Al bunu istiyor mu? 4X ister misin? Dur geliyorum bekle. Ben baya iyi loot çıkardım ha. O. Dönüyorum hemen sen ona mı? Oo. Geber. Köpek <gülüyor> Gel sonra gidelim, alalım gidelim ya. Ben bir basayım. Oo, bla. Şurada adam var, adam, burada adam var. Yapalım. Dur. Adamlar göremiyorum lan <gülüyor> 350 de galiba. Aynen 350. Bak, Aa öldüm, var, öldüm, var, öldüm, var, öldüm, yani. öldüm. Allah beter. Ya. ya. bak sen sıkıyor, arkadaş sen sıkıyorsun, sıkıyorsun. Sen beni kaldırırsın, sen beni kaldır. Sen beni kaldır. Ben bakıyorum ona. Canımı görüyorsun değil mi? Geldi, geldi sada sada sada sada sada sada. Abi! Padansın gel. Lan buraya gir, buraya gir, buraya girdi ha. Ben burada kitap basamadım ya, abi var ya altını içeceğim ya, Aynı aynen. Şimdi video çıkamaz diye korkuyorum. <gülüyor> dur ben bunu alayım ya. Oo abi, içinde neler varmış bunlar Benim ya. Ne varsa valla abi. Sen kralsın ya, Kitbas. bas. Bastım, kaskı vereyim mi? Yok ya, değil de, dur. Eylül 4 vardı, şey görmedin ya. mi? Hayır ben bunları almadım hiç, direkt otomatik aldım ben. Abi. M4 iyi ya kardan Kaskı vereyim mi? Bekle Yok ya sıkıntı değil boşa bulurum ben kaskı Bu arada şu arabaya gidelim gidelim ya adamlar geliyor hı hı, Sıkıntı <gülüyor> Ortaya doğru yapmamız lazım şu bir levyan Bu oyun optimizasyonu çok sıkıntı ya Kardeşim bu videoyu değerlendirecek. Hatta biz video çekmeden önce e, bir abilere video çekeceğim diye şey yaptım dedi. Direkt like atacağım falan dedi zaten. Kesin yani. Ee, Garanti. Arkadaşın adı ne? Mami. <gülüyor> Mami. Söyde ne? Sen söyledin, söylemek söylemek gerek yok da boş ver. Muhammed Tusuf işte ya ismi. Troba gidelim bak. Adam ama ölürsek boş ver ya. Çalınsanız Bence troba abi gidelim ya. Hemen iki dakika ben alacağım ama. Ben alacağım Video video ben alacağım. Yatına al. 3 level kask, 3 level yelek, 3 level çanta ooo oh, grozalar alsana ben hiç groz, groz bakmıyorum ki ya hiç bırakıyım mı istiyor musun? bıraksana bir ne merak eder silah mı? Evet. çok güzel Bunu alamıyorum scar burada ha. groza ha. o ses ne ya aynen böyle ses geliyor okay, tamam, tamam. Ad Aa! Adamlar Ner adam var. Nerede nerede nerede 140. 140 dur. Göremedim ki. Aha gördüm. Tamam tamam tamam. Şu karşı ev sağ tarafta. Abi falan çıktı mı Yok gibi bir şey çıkmadı yalnız bir şey ya. Aldım Çok onu Güzel çaldın ha yani, killimi. <gülüyor> adam var ya önümde taradım. Bir tane kusun oldu. Sıfır leşim var bu ne ya Ciddi misin? Vallahi hiç leşim yok Uşuna alamayacağım ya bir şey yok Tamam bakalım Abi tamam, seviyor musun abi güzel mi o sence? Ya oynayınca güzel de Bir süre oynayınca sonra sıkıyor Aynen e, Sen hiç dol biliyor musun? Dol biliyorum ya saatlikle falan Koşuyosun ya onu <gülüyor> Eheheheh fazla bilmedi demek bu, bu sözünden fazla bilmediğini anladım. Evet çok fazla bilmiyorum ama oynamıştım ya. Yani. Abim yan var mı? Abim var ama oynamıyor. Abi kaç yaşında? Abim 4 yaşında. Ya 7'de. İse ben ondan büyük. 3 yaş falan. Abine söyledin mi bir de vran çekeceğiz diye? E, abi takmaz öyle falan. Ya annolu. Kes olmuyor. PlayStation'ın var mı senin PlayStation 4? Var abi. Play Güzel mi sence? Ben almayı mı sence sarıyor çok mu? Çok güzel sarıyor. Ben alacağım ya. Ben bir hikaye için rahat ben alacağım. Ben 4 pro var abi. Şu falan vardı. Mesela online ne görüyorsun ya? Çok zevkli oluyor bak. Sen merkezlik ya onun oraya. Senin saçların boya değil mi? He. Ben maddeye boyatacaktım bak. Hayır. Ablam işte, öyle bir şey yapmasın. yapma sakın. <gülüyor> niye niye? Kötü, kötü olur. Senin yaşına göre. Hayır bak nasıl söyleyeyim? Ben ablam benim saçım bak falan bir şey deme. Hatta seviyorum. Ya. Bakalım böyle gittik aldım e, boyayı falan kendi evde yapacağız. Tamam. Annem, annem biraz AVM'ye bastı. <gülüyor> <gülüyor> annem arkada temcelere falan bakıyordu. Geldi bir anda hayır alamazsın dedi. Bir <gülüyor> hocaların kızardı biliyor musun? Hocalar... Kızmaz be. Ya bizim okulda kızar da bana kızmıyorlar. Ona zaten kızma hakkı yok çünkü özgür hakkımız var yani bizim ülkede. Yani. Yani boş boş şeyler yapıyor bizim okullar ya. Senin matematik hocan kim? Erkek. erkek Sizin Türkçudunuz kimdi? Türkçudumuz Fah- Bilmiyorum adını unuttum ya uzun boylu biri Elçin? Yok Fehmiye mi öyle aynen, kim? Aynen öyle hocam aynen evet, Feriha Hoca Feriha Feriha Sizin başı e, sizin Sosyal neydi? Sana so, genelde sosyal değişti. Erhan, Erhan hocam kralı kralı ya. Çok, çok iyi ya. De ki hocam Burak Burak için selam var de. Bu bir daha oh. bana da gerizek evlen nerede? Çünkü hep öyle diyor herkese. Herkileri diyor. <gülüyor> Ulan bu çocuğu diyor ki yok ben sekizler girmek istiyorum diyor. Sekizler küçülü bilen diyordur o zaman. Evet. Diyor mu? Abi ilk ona ilk ona girdik. Benzin bitti değil mi? Yok bu lan Benzin bitti mi? Bitti bitti. Ane bitti. bitti. Ben boşver ya zaten hızlı kişi kaldı Videoyu bana montajı biraz sıkıntı olacak da Hadi yapalım şu bitirelim ya Değişti bizim ya Sizce sen okul takımında mıydın? Ya futbol okul takımında değilim ya Ben okul takımındayım Futbol iyi oynuyor musun? Ya, evet Ya bu hani bizim geçen 8 Seconds'ların futbol takımı biraz şey Sen söyle Çok zor yani bir sürü iyi oynayan var. Yok ya. Sekizlerde. Bir sürü oynayan yok ya. Sekiz ama şu an 8'e herhalde iyi oynayan var. Hani böyle efes biliyor musun? Efes sınav. Efes evet evet video karşısında. Sarışın. Hani o şu an kaça gidiyor? 8'e gitmiyor. O mu? şu an o inan inan um yavaş bir dakika. O 8'e gitmiyor mu 8'e? Şu an 8'e gidiyor. Abi sen inanmayacaksın ama o çocuk transfer oldu. Nereye? Ya ölü, ölüyor Olsun musun? Ne oldu ya? Öldüm. Ölüyor musun ya? Gel buraya buraya buraya gel. Hede sen gitsen eve gir abi, gelin boşuna. Oh, iyiydim ben. Adam bana arıyor, ben görmedim ki adamları hala. IMGD. Oo, ben ölüyorum as siktir, kaç kaç kaç. Abi alırsın ya. Adamı görmedim ki hala. Bak, e, karşı evler var ya. Evet. Bir. Onu sağ sağındakinde sağındaki hemen. Onun sağındakinde hemen. M24'ü var. As siktir. Baksana, bu tarafta hemen. Ee, o tarafta da oraya görememek imkansız yani şu... Soldaki ağır çıkalım sol taraftaki taşlardan Abi görmüyor musun? Hayır, Hayır. Mi? Ha, ha gördüm bak, gördüm bak, gördüm, bak. gördüm. Ha, ha. Vay oros bu çocuğu ben bunu Abi zahmet alır mı bak Alırsın Spray ile Tara 1 2 3 Tara Nerede adam kayboldu Ha kapısı geçiyor Puuu ananı s**im ya <gülüyor> Adam kaç tane var? Adam kaç var? bilmiyorum ki bir bakayım Baksana be Oha Oha Abi Bu ne abi Cana bak ya <gülüyor> <gülüyor> Neyse bitirelim kanka o zaman videoyu ya Tamam bitirelim Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Daha falçanlar katmaya yaralı kanalıma abone değilseniz Abone olabilirsiniz Kendinize izlediğiniz için teşekkür ederim Bay bay Bay bay de Bay bay <gülüyor>